Rezillik ya. Vay <gülüyor> mat. <bak>. Direkt, bu... <gülüyor> Direkt buradan gideceğiz bari <gülüyor> <gülüyor> Saşa şey, rezillik ya. Vay. <gülüyor> Böyle gidiyor. Günden bir bahane için. arkadaşlar. Biz sadece evet. konuşmak istiyoruz. Evet. Ücücü cümleler kuruyoruz. <gülüyor> El ile. Ha şöyle. <gülüyor> <gülüyor> El ile şöyle bir şey yaparki harcayacaksın. <gülüyor> <biraz sonra. gülüyor> Yarım saat Elden Link konuştuktan Yarım sonra Yarım saat Elden Link konuştuk Aynen. maşallah Hatta... Evet 40 dakika Hiç değil hype değilim. değiliz değil mi? Hiç hype değiliz Hiç hype değilmişiz gerçekten de Okuyorlar Yo, Şöyle biz... söyle dök. dök Hocam bizim de bir özelimiz var ee... şimdi <gülüyor> Uçan şey benim aklım mı? Öyle <gülüyor> <falan>. Kes Burada. <gülüyor> Kes <gülüyor> Kes yani susturmuyorsunuz şey yapmıyorsunuz ne bileyim böyle boşta kaldım konuşallardan Allah hiç kayboluyorum böyle ya <gülüyor>